Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz bir tane kardeşimizin silahı. Canik TP9 CF Önce emniyet. Şarjörümüz boş. mühimmatımız yok. Elle ve gözle kontrol. Arkadaşlar silah polimer silah. Alt taraf SAR-9 gibi Plastik üst kapağı çelik. Ee, bu silahın emniyet farklı. Emniyet şu şekilde, şöyle göstereyim. Şurada emniyeti, tetik emniyeti. Bunu açtığın zaman çalışıyor. Bunu kapattığın zaman emniyet yok. İğne gözüküyor. Şöyle yapalım. Elimden kaydı pardon. Tersten çektiğim için. yine burada elle ve gözle görünüyor. Ama horoz yok. 9'daki tamamen gizliydi. Bu bu şekilde belinizde olduğu zaman elle veya şu şekilde baktığınız zaman gözle görülüyor. Az önce sökmeye çalıştım sökemedim. O yüzden kapağı sökemeyeceğim hakkınızı edin kusura bakmayın. Şarjör metal. Aynı sarsılmazdaki gibi. Ne kadar mermi var. Mühimmat var. Onu gösteriyor. Arkasında tehditleri var. Eğer kardeşimiz müsaade ederse birazdan atış poligonu müsaitse müsait değilse atış poligonunun yanında görevlilerin yanında atış yapacağız. Silah da anlatacağımız bu kadar. Ha, şurası üst kapağı düşürüyor. Buradan üç kapak çıkıyormuş ama biz sökemedik. Nasıl söküleceğini de bilmediğimiz için fazlada kurcalamak istemiyorum. Silah görünüm olarak güzel. Deneyelim bakalım. Nasılmış atışı, sesi Sardokuz'dan ve ZIG-14'ten farkı nedir onu bir görelim. Şu anda bulunduğumuz yer boş olduğu için kullanım alanı olmadığı için bu silahlarla o şekilde yapıyoruz ve Videodaki bütün silahlarımız ruhsatlı silahlar. Ruhsatlı silahlar yok. Ve satı silahı değildir. Bunu da bilgisini söyleyeyim. İzlediyseniz beğenme, Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.